8.93 euro, 19.98 altın, 1104.28 borsa 5.382 ve bitcoin 22.85'le güne düşüşle kapattılar. Florentin avaçının önemine değinen Rıza Çalın, Milli, başarının bir farkı yok dedi. Akşener Ersanşen'in gönlünü bu sözlerle almaya çalıştı. Kendisini evinde ağırlamak isterim dedi. Akşener canlı yayında sesinin yükseldiği anlar, o kılıçla kendi boğazımı keserim dedi. O yafağın aplasman Frankfurt taraftarı Napoli mücadelesine alınmayacak değerli izleyenler. Akşener İmamoğlu ve yavaş gece saat 2'de evime geldi. Önce üçümüz uz uzlaştık dedi. Bülent Arınç'tan olayda Bursaspor, Spor maçıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrı yaptı. Tarafsız bir sahada tekrar edilmeli dedi. Pakistan İş İşleri Bakanı Rana Sanullah hakkında tıklama kararı verildi değerli izleyenler. Tarım ve Orman Bakanlığı iş protestosunun ardından domates ihracatını kısıtlama kararını kaldırdı. Ve bu haberimizde gün özetim sonra geldik kanalımıza abone olmayı unutmayın.